Merhabalar, 9 Temmuz 2022'de meydana gelecek olan Merkür-Jüpiter karesinden bahsedeceğim bu videoda sizlere. Öncelikle hepinize iyi bayramlar diliyorum. Bayramın ilk günü meydana gelecek olan bu yerleşim özellikle e, bizleri biraz zorlayabilir, bazı dil yaralarına sebebiyet verebilir. E, bu video faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Videoya geçmeden önce kanalıma henüz abone değilseniz abone olarak desteklerinizi gösterebilir, zil tuşuna basarak bildirimleri açabilir ve aynı zamanda beni instagram üzerinden de takip edebilirsiniz. Evet 9 Temmuz 2022 saat 09.15 civarında. Merkür ve Jüpiter arasında bir kare görünüm kesinleşecek. Bu tarz görünümlerin aslında etkileri artı eksi iki gün boyunca çalışır arkadaşlar. Dolayısıyla hemen hemen bizi Dolunay'a kadar götürecek olan bir yerleşimden bahsedebiliriz. Ve e, tabii e, Jüpiter'in henüz koç burcuna geçmesi, Merkür'ün henüz yengeç burcuna geçmesiyle beraber bu enerjilerin e, bayram... E, Heyecanlı, heyecanıyla beraber de bizleri harekete geçirmesi durumları söz konusu olacaktır. Ama tabii ki Jüpiter'in özellikle kare görünümlerinde biraz zorlayıcı etkiler yaşayabiliyoruz. Dolayısıyla ufak da olsa dikkatli olmamızın gerekli olduğu bir süreçten şimdi sizlere bahsetmeye çalışacağım. Özellikle Merkür'ün Yengeç Burcu'nda ilerleyişi bu süreçte biraz daha aile, yuva, memleket, anne, baba, ebeveynler yaşadığımız yer ve konfor alanımızla alakalı gündemleri belirliyor. Jüpiter burcundayken de kendi şansımızı, kendi fırsatımızı, bireyselliğimizi ve farkımızı ortaya koyarak elde edebileceğimizi bizlere hatırlatıyor. Bu iki gezegenin etkileşimiyle beraber her birimiz hayatımızın farklı alanlarında büyük şeyler başarmak, büyük adımlar atmak, büyük sözler vermek veya büyük vaatler duymak isteği içerisinde olabiliriz. Ancak tabii bu noktalarda e, dilin kemiğinde olmadığı bir süreçte olacağımızı, özellikle bayram hasabıyla akrabalarımız, tanıdıklarımızla bir araya geleceğimiz bu süreçte biraz daha temkinli olmamız gerektiğini e, gösteren yerleşimler söz konusu. Biliyorsunuz Jüpiter Koç Burcundayken, özellikle tabii Jüpiter'in temsil etmiş olduğu konular, dini konular, felsefi konular, siyasi konular, hak ve adalet'e dair bir takım konular etkin olacaktır ve Jüpiter Koç Burcundayken Jüpiter Balıktan farklı olarak kendi fikirlerini büyük bir yüreklikle ifade edebilme, e, cesurca ortaya koyabilme, çok fazla düşünmeden kendini ifade edebilme ve yeni fikirlerin, yeni bakış açılarının öncülüğünü yapabilme etkileşimi doğuracaktır. Bu bağlamda özellikle fikir çatışmaları... E, Hayat ve yaşam felsefesiyle alakalı çok genel ve çok öznel olabilecek ancak herkesin mutlak doğrularının olduğunu düşündüğü konularda bir takım tartışmalar yaşanabilir. Dini tartışmalar, siyasi tartışmalar ve felsefi tartışmalara karşı bu etkiyle beraber biraz daha tedbirli olmamız gerekiyor. Çünkü enerjiler biraz kontrolden çıkabilir gibi gözüküyor. Burada özellikle fanatizm, bir konuyu fanatik bir şekilde düşünme, takıntılı bir şekilde düşünme, bir konuyu çok fazla düşünme ve bunun üzerine çok fazla tartışmak gibi temalarda süreçte etkin olacaktır. Dolayısıyla burada aşırılığa kaçan fanatizm, aşırılığa kaçan bağlılık, takıntı gibi noktalarda temkinli olması gerekiyor. Bu konular özellikle devlet, memleket, anne, baba, aile, menkul veya gayrimenkuller, arsalar, yatırım araçları gibi konularda da olabilir. Bu hususlarda yapılacak olan konuşmalar, görüşmeler, anlaşmalar, taahhütler ve sözleşmeler noktasında da temkinli olunması gerekiyor. Yani yeni bir ev alıyorsanız, yeni bir yatırım aracı kullanıyorsanız, ailenizle beraber bir işe giriyorsanız bunlarla alakalı çok pozitif veya çok negatif duruma bakılıp bakılmadığından emin olunması gerekiyor. Şimdi Jüpiter'in aslında biraz sert açılarında bir rahatlık durumu da söz konusudur. Bazen de e, kendimizi aşırı rahat emniyette e, hissetmek, karşımıza çıkan fırsatları değerlendirme ihtiyacı hissetmemek, nasıl olsa yine bu fırsat ile karşı karşıya kalırım, nasıl olsa bunu hallederim veya bunu çözerim yine karşıma çıkar gibi düşünce yapısında olmak, e, bizleri biraz sıkıntıya sokabilir. E, etrafımıza dağıtacağımız sözler büyük sözler, büyük yeminler bizi sonradan e, zora olabilir Bu bağlamda da e, neyin al, e, riskini aldığımızı, neyin taahhüdünü verdiğimizi iyi bir şekilde e, kestirebilmemiz gerekiyor. Yani haddimizi aştığımız, iyimserliği veya negatifliği aştığımız, aşırılıklara kaçtığımız, olayı çok büyüttüğümüz, karşımızdakinin fikirleri, düşünceleri veya bakış açısını çok ciddi bir şekilde yargıladığımız süreçlerden geçebiliriz. O yüzden dediğim gibi e, makul bir zeminde kalabilmek her zaman e, en ...erimli yaklaşım olacaktır. Burada tabii ki bazı sırlar, bazı bilgiler veya bizim başını çektiğimiz konularda kendimizi geri tutmak... Sır vermemek, paylaşmamak gibi temalar da ön plana çıkabilir. Bazılarının sözlerini, düşüncelerini, hareketlerini manipüle etmeye çalışmak, kelime oyunları yapmak, bunlarla alakalı bir takım manipülasyon tekniklerine maruz kalmak veya bunları uygulamak gibi temalar da yine bu etkileşimle beraber Ön plana gelecektir. Yani geçmiş konuşmaların çok fazla açıldığı veya bir kelimenin bir sözün cımbızlanarak farklı bir noktaya getirildiği diyaloglar içerisinde de kendimizi bulup sıkıntıya düşebiliriz bu bağlamda. Ama aynı zamanda bu sert etkinin pozitif tarafları da olacaktır. Özellikle farklı, sıra dışı, yenilikçi fikirler ortaya çıkarmak, olayları farklı vizyonla değerlendirebilmek, girişimcilikle alakalı alanlarda aileyle yapılacak olan sohbetler ve değerlendirmeler sonucunda varılacak sonuçlar risk almak, bu alınan risklerle beraber yeni bir çığır açmak, yeni bir şeyler başlatmak adına da oldukça pozitif şekilde çalışabilecek bir yerleşimden bahsediyoruz. Yaşamımız, yaşantımız hakkında daha pozitif, daha iyimser bir yaklaşım benimseyebiliriz bu etkileşimle beraber. Özellikle büyük resmi görebilmek, büyük düşünebilmek, olaylara kuş bakışı bir bakış açısıyla bakabilmek adına da yine bu yerleşim çok güzel bir şekilde çalışacaktır. Biraz daha soyut temalar, soyut temaları ve somut olarak ifade edemediğimiz durumları daha çok konuşmak, paylaşmak isteyebiliriz. Biraz daha derin mevzular üzerinde konuşmak, tartışmak ve fikir yürütmek isteyebiliriz. Bunlarla alakalı temalardan ön plana çıkacaktır. Özellikle ticari anlaşmalar, yatırımlar, dediğim gibi emlak piyasasıyla alakalı konularda beklentiyi çok yüksek tutmadan bu yola girmenin, bu projeye girmenin ve dahil olmanın yollarını bulmak daha mantıklı olacaktır. Aksi halde eğer beklentilerimizi çok yüksek tutar ve yeterince araştırma yapmadan belli bir projeye dahil olursak bununla alakalı sonrasında sorunlar ve sıkıntılar yaşayabiliriz Hatta bunlar bir takım alevi problemlere dahi yol açabilir Jüpiter karelerinde özellikle Koç burcu Jüpiterdeken biraz daha ben duygusunu benlik duygusunu önprizeme çıkarabilir Tabii ki bunu doğru kullandığımız zaman doğru egonun çalışması her zaman pozitif şekilde tezahür edecekken bunu bazen kelimelerle ifade ederken kendimize dış dünyaya aktarmaya çalışırken yanlış lanse edebiliriz veyahut gerçekten bir kibir, bir aşırı özgüven aşırı kendini beğenmiş bir tutum içerisinde bulunabiliriz. Her birimiz özellikle koç burcu alanlarında bu etkiyi çalıştırabiliriz. Biraz da iletişim kurarken böyle bir intiba bırakma ihtimalimiz söz konusu olabilir. Buna karşı da tedbirli olması gereken bir süreç olacaktır. Çünkü karşımızdaki insanlar bu aşırı İmsel, aşırı kendine güvenen ve tırnak içerisinde kibirli tavır tutumlardan rahatsız olup e, bir takım fikirsel çatışmalara veya muhalif yaklaşımlara gidebilirler. Özellikle bayram sürecinde hepimizin uzun zamandır unuttuğu bayram sürecinde tartışmalar fikirsel, siyasi ve ekonomik ve aynı zamanda yatırımlarla memleketle alakalı konularda yapılacak olan tartışmaların yersizliği ve gereksizliği ile alakalı konuşacak olursak bu ön bilgilendirme videosu oldukça faydalı olacaktır. Çünkü tam da bayramın birinci gününe denk gelen bu Merkür-Jüpiter karesi bizleri bu anlamda biraz sıkıştırır gözüken arkadaşlar. Dolayısıyla bu etkiyi pozitif şekilde çalıştırmak istiyorsak yeni projeleri üretmek, ürettiğimiz projeleri çevremizle paylaşmak, bu projenin beklentileri noktasında aşırılıklara kaçmadığımızı veyahut e, burada aslında e, realist bir şekilde yaklaşım sergileyebildiğimizi ifade etmek, kendimizi, kendi fikirlerimizi, kendi farklılığımızı ve marjinalliğimizi doğru bir şekilde, mütevazı bir şekilde dış dünyaya aktarabilmek her zamankinden çok daha pozitif ve çok daha olumlu olacaktır arkadaşlar. Özellikle biliyorsunuz ki 13 Temmuz'da bir dolunayımız var. Bu dolunay biraz sert olacak. Çünkü plüto ile kavuşumda olacak. Bu dolunayla ilişkin ayrıca bir video paylaştım. Lütfen dinlemeyenler varsa mutlaka dinlesinler ki bayram e, bu dolunay etkisiyle hayatımızda e, kendisini göstermeye başlayacak. Ve bu bayramdan sonra gerçekten birçok kişinin hayatında büyük değişimler tezahür edecektir. Ve e, bu dolunaya doğru giderken e, özellikle e, sevdiğimiz insanları, değer verdiğimiz insanları köklerimizi, bağlarımızı e, Zedelememeye çalışalım, kırmamaya ve incitmemeye çalışalım. E, karşımızda aşırılıklar sergilenen insanlar varsa onların e, alanlarına da müdahale etmemeye çalışalım derim ben. Çünkü bu savaşın veya bu tartışmanın hiçbir şekilde kazananı olmayacaktır arkadaşlar. Evet bugüne dair aktarmak istediklerim bunlar. Umarım huzurlu, mutlu, sağlıklı bir süreç olur, güzel bir bayram olur her birimiz için. Dinlediğiniz için teşekkürler. Her birinize iyi bayramlar diliyorum. Abone olursanız, yorum yaparsanız, beğenirseniz, paylaşırsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Beni Instagram üzerinden de takip etmeyi unutmayın. Danışmanlık ve iletişim için yine Instagram opikusastroloji hesabı veya opikusastroloji.gmail.com adresinden bana ulaşabilirsiniz. Sevgilerimi gönderiyorum. Hoşçakalın.